YouTube kanalını takip ediyorsanız biz daha önce Huawei MateBook serisinin birçok modelini incelemiştik arkadaşlar. X Pro'yu inceledik, MateBook 13'ü inceledik ve benzeri D14 ve D15 gibi modelleri de incelemiştik. Zaman zaman videonun içinde onların linklerini de koyacağım. Hemen şöyle yukarıdan onları da göreceksiniz. Aileye yeni katılan bir model MateBook X. MacBook X'in aslında Pro modeli de vardı. Biz onu da daha önce incelemiştik ve yine 13 modelde de vardı. Ona aslında benzeyen bir yapı devam ediyor. Yani tasarım olarak baktığımızda aslında daha önceki MacBook modellerinden farklı farklı özellikler yine bu cihazda bulunuyor. Fakat bunun özelliği hafif olması, güçlü olması ve Ultra taşınabilir bir cihaz olması ki toplam ağırlığı 1 kilogram. İsterseniz önce her zaman yaptığımız gibi genel bir görünümden bahsetmek istiyorum. Oldukça geniş ve büyük tasarlanmış bir tuş takımı var. Hemen bilgisayarı açtığımızda bizi bu tuş takımı karşılıyor zaten. Tuş takımının hemen altında... Çok büyük bir touchpad yer alıyor. Bununla ilgili detayları birazdan vereceğim. Şimdi sadece genel görünümden bahsettiğim için çok fazla detay vermiyorum ama çok güzel bir touchpadimiz var. Çok geniş bir tasarlanmış, çok şık tasarlanmış ve tasarımla entegre edilmiş bir touchpadimiz var. Ee, güç tuşumuz yine daha önceki aslında MateBook modellerinden alıştığımız gibi sağ üst köşede bulunuyor ve parmak izi entegrasyonu var. Bunun dışında yine daha önceki MateBook modellerinden aşina olduğumuz bir Kamera özelliği var ki e, fonksiyon tuşları dediğimiz bu üst tarafta bulunan tuşlarda F5 ile F6 arasında konulmuş. Böyle bastırarak açıyorsunuz kamera açılıyor. Kapattığınız zaman da kamera gizlenmiş oluyor. Yani ekranın üst tarafında bir kameramız yok. Çok ince çerçeveli neredeyse çerçevesiz diyebileceğim bir tasarım anlayışı var. Kamera aşağı yerleştirildiği için de çok ince bir çerçevesi var e, bu ekranımızın. ekran gövde da onu detayını birazdan vereceğim ama Şimdi ipucu vereyim %90. Bunun dışında cihazın sağ tarafına baktığımızda bir tane USB Tip-C. Sol tarafına da baktığımızda yine bir tane USB Tip-C ve onun hemen yanında ise kulaklık ve mikrofon girişi yer alıyor. Başka bir giriş yok arkadaşlar. Çok ince ve çok hafif bir bilgisayar olduğu için bu üründe Tip-A dediğimiz standart USB girişi bulunmuyor. Veya işte Ethernet'tir, HDMI'dir veya benzeri girişler bulunmuyor ama bununla ilgili bir aksesuar var. Onu da birazdan detaylarda söyleyeceğim. Bu aksesuar yardımıyla aslında bu özelliklere de kavuşmuş oluyoruz. Tasarım anlamında devam edecek olursak magnezyum alışımlı bir gövdemiz var. Bu gövde magnezyum bir malzemeden yapılmış. Ekranımız dokunmatik. Onun detaylarını da birazdan söyleyeceğim. Ve şu anda gördüğünüz gibi buz gri olarak tanımlanan bir rengi var. bize. Bir de bunun orman yeşili varmış. Bize gönderilen buz gri olduğu için o da şöyle bir renk arkadaşlar. Çok çok çok açık bir mavi diyebilirim ben aslında. Maviye daha yakın gibi ama gri bir. bir Tonlaması da var olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şu kadar açılıyor. Yani tam açılmıyor ekranımız ama bu kadar açılabiliyor. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Bu genel görünüm ve tasarımdan sonra biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. O tabloda Huawei Mate X'in tüm özellikleri yer alıyor aslında arkadaşlar. 13 inçlik bir bilgisayar var karşımızda. 3'e 2 oranında bir ekranımız var ve 3K destekliyor. Bu ekran yani 3000'e 2000 piksellik Huawei'nin FullView adını verdiği bir ekranımız var. %90 ekran gövde oran olduğu söylemiştik. Çok ince bir çerçevemiz var. Bu çerçeve bu arada sağda solda ve üstte çok ince. Altta biraz daha kalınlık var. Tabii ki orada bir şeyler koymak gerekiyor. Onun için çok hafiften bir kalınlığımız mevcut. 1500'e bir kontrast oranımız var ve 400 nit parlaklığı var bu ekranın. %100 sRGB destekliyor ekranımız. Peki bilgisayar nereden güç alıyor? Intel Core i5-10210U 10. nesil işlemciden güç alıyor. 16 GB DDR3 RAM'imiz mevcut. Windows 10 Home işletim sistemimiz var. 512 GB PCIe NVMe SSD'imiz var. Bu da Toshiba marka. Bunun da hız detaylarını ilerleyen dakikalar size anlatacağım. Bir gizlenebilir kameramız var. 720p kayıt yapabiliyor bu. Huawei Free Touch Touchpad'imiz var. Bunu fiziksel özelliklerde söyledim. Ekranımızın dokunmatik olduğunu söylemiştim. Zaten magnezyum alaşım gövde dedik. Wi-Fi 6 desteği var. Burası önemli arkadaşlar. Yeni gelişen bir teknoloji bu ve son dönemde artık yavaş yavaş hem router, modern tarzı cihazlarda görmeye başladık. Aynı zamanda bilgisayarlarda da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bazı üst düzey amiral gemisi telefonlarda da bu teknolojiyi yer alıyor. Çok daha hızlı, kablosuz ağ bağlantısı imkanı sunuyor. Tabii hem cihazınızın hem de modern ya da router'ın bu özelliği desteklemesi kaydıyla. Özellikle devam edelim. Multiscreen collaboration özelliğimiz var. Bunun da detaylarını söyleyeceğiz ama Huawei'nin bazı telefonlarıyla, o da minimum Kirin 980 işlemci olması gerekiyor. E, bu bilgisayarı eşleştirip doğrudan doğruya telefonunuzu bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Ama Kirin 980 çok önemli. Bu soruyu çok soruyorsunuz. Onun detaylarını yine ilerleyen dakikalarda anlatacağım ama şimdiden söylemiş olayım. 42 Watt saatlik bir pilimiz var. Tam boyutlu aydınlatmalı bir klavyemiz mevcut. Güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucumuz var. 4 hoparlörümüz var. Bu çok başarılı bir hoparlör onu söyleyeyim ben. 65 wattlık Huawei hızlı şarjımız var. Bu iki ucu tip C olan bir kablo ile geliyor. Telefonu da şarj edebiliyorsunuz bu arada onu söylemiş olalım. Buz gri ve orman yeşili renginin seçeneklerinin olduğunu söylemiştik. 2 tane USB tip C portumuz var ve cihazın fiyatı ise 12.999 TL. Evet bu teknik özelliklerden sonra biraz da yaşadığım kullanıcı deneyiminden bahsetmek istiyorum. Huawei MateBook X çok hafif bir bilgisayar. 1 kilogram ağırlığı olduğunu söyledik. Şöyle gördüğünüz gibi tek başınıza böyle rahat bir şekilde şöyle göstermiş olayım. Taşıyabiliyorsunuz. Herhangi bir ağırlığı yok. Ben tuşlarını beğendim. Neden? Onu özellikle söylemek istiyorum. Büyük tasarlanmış ve boşlukları da var aralarında. Yani yazı yazarken rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz. Özellikle bizim işimizde çok fazla yazı yazdığımız için bu büyük ve rahat tuşlar önemli arkadaşlar. Çok büyük sıkıntı mı? Küçük olursa evet bizim için sıkıntı oluyor. Yani siz çok yaz, yazmayacak olursunuz ama bizim için bu önemli bir konu olduğu için ben bunu özellikle belirtiyorum. Aydınlatmalı bir klavye var. F3 tuşunun üzerine entegre edilmiş bir aydınlatma açma kapama özelliği orada var. Oradan açıp kapatabiliyorsunuz. İki aşaması var. Bir normal aydınlatı biraz daha ikinci bir modda da biraz daha güçlü aydınlatı veya tamamen kapatabiliyorsunuz. Onun için... Bazen soruyorsunuz bunu o yüzden söylüyorum. Bu kullanım özelliklerini beğendik. Windows 10'la geliyor zaten. Windows 10 Home işletim sistemine geliyor. Normal Windows'da yapabildiğiniz her şeyi buna yükleyebiliyorsunuz. Yani Office programlarını, işte PowerPoint, Excel'de, işte şudur budur, YouTube'dur, internettir falan hepsi var. Çünkü bu soruyu bazen soruyorsunuz sevgili okuyucularımız, takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Bu cihazın üzerinde her türlü her şeyi kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir kısıtlama yok arkadaşlar. Google, YouTube vesaire hepsini buradan tarayıcı üzerinden girip rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun da altını çizeyim. Bunun dışında baktığımızda dokunmatik ekran olması benim hoşuma gitti. Yani bu tarz aslında böyle üst düzey cihazlarda ya da belli bir ağırlık ve performansı yüksek olan cihazlarda yani ağırlığı düşük performansı yüksek olan cihazlarda dokunmatik ekran oluyor zaten. Huawei'nin benzer modellerinde de var aslında bu. E, dokunmatik ekran güzel olmuş. Böyle dokunarak yapabiliyorsun. Hatta belli hareketlerle işte 3 parmağınızı işte dört parmağınızı çektiği zaman işte ekran görüntüsü alıyor vesaire falan gibi Farklı özellikleri de var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Eğer isterseniz kullanırsa istemezseniz normal klavyeden ya da fareden de yazabiliyorsunuz. Burada fare demişken bu touchpad'den de bahsetmek istiyorum. Free Touch adını vermiş Huawei buna. Oldukça büyük tasarlanmış ve bütün alanı aslında touchpad olarak kullanabiliyorsunuz. Hani kenarındaki bir alan boş değil. Oralara mutlaka dokunarak bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bunun da belli hareketleri var. Mesela 3 parmağınıza yaptığınız zaman işte o sayfayı kapatıyor veya... Farklı masaüstünü açabiliyorsunuz. Ne bileyim işte iki parmağıza tıkladığınız zaman sağ tıklama oluyor diyelim farede. Bu tarz özellikleri bu yüzeyle kullanabiliyorsunuz. Biraz alışmanız gerekiyor ama alıştıktan sonra çok rahat bir şekilde ve güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Onu söylemiş olalım. Öte yandan ekranla ilgili eklemek istediğim bir konu daha var. 3K olması iyi, çözünürlüğün yüksek olması iyi. 3000'i 2000 piksel gibi çok yüksek bir çözünürlük var. Işık ve renk değerleri gayet başarılı bu ekranda ve hani... Kullandığınız uygulamalarda işte diyelim ki bir PowerPoint sunumu açtığınız ya da bir film izliyorsunuz gözünüz yorulmadan ki özel bir göz yorulmama modu da var bu ürünün üzerinde. Normal Windows'da da var biliyorsunuz böyle bir özellik ama Huawei bunu ekstradan da bir, öyle bir özellik koymuş. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben ekranı beğendim. Ekranın hani yüksek çözülükte olması çok daha fayda sağlıyor. Yani Full HD'dense mesela bu tarz daha yüksek çözünürlük ekranlar daha fazla detay sağlaması açısından sizlere fayda sağlıyor. Onu da bekmiş olayım. Huawei Matebook X'te kullanılan kamera daha önceki modellerde de yine karşımıza çıkan gizlenebilir ve F6 ve F7 tuşların arasında bulunan bir kamera. Düğmesine bastığımız zaman açılıyor ve düğmesine bastığımız zaman kapanıyor. Bu gizlilik anlamında güzel olmuş. Aynı zamanda ince bir çerçeveli ekran tasarımına da yardımcı olmuş. Çünkü bu ekranın üzerinde bir kamera olmadığı için çok ince bir çerçeve tasarlanabiliyor. Kameranın video performansını da şimdi sizlerle beraber izleyelim. Bu videoyu Huawei Matebook X'in Web kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Kamera az önce de söylediğim gibi F6 ve f 7 tuşların tam arasında ve klavyenin üst kısmında yer alıyor. Gizlenebilir bir kapak var. Şöyle parmağımla göstermiş olayım. O kapağın arkasında düğmeye bastığımız zaman böyle bir çıt şeklinde kapanıyor. Bir daha basarsak açılıyor. Güvenlik için güzel bir kamera olmuş arkadaşlar. İşte kameranın görüntü ve ses kalitesi de bu şekilde. Şimdi cihazın tabii beğendiğimiz birçok tarafı var. Bu kadar küçük olup da hani veya bu kadar küçük nasıl olacak falan diye diyorsunuz ama mesela bunun üzerinde enteresan bazı özellikleri var. Ee, mesela fan yok üzerinde. Yani fan sesi yok bu cihazda. Fansız bir tasarım yapmış Huawei'yi. Valla nasıl yapmış bilmiyorum ama çok da güzel olmuş. Yani fan çalışmıyor cihazın üzerinde. Hani böyle gürültü çıkartacak bir fan yok. O yüzden fansız bir soğutma sistemi var ve bu sayede cihaz kendini soğutuyor ve siz de hani gürültü duymuyorsunuz ve sessiz bir şekilde çalışabiliyorsunuz. 5 metreden ses algılayabilen bir mikrofonu var ve yapay zeka ile yankı önlünü önlenebiliyor. Şimdi bu neden önemli? Özellikle son dönemde pandemi ile beraber artık hayatımıza işte Zoom girdi, işte Teams girdi, daha çok tar girdi daha doğrusu zaten varlardı ama yoğun kullanmaya başladık. Toplantılarımızı internet üzerinden yapıyoruz. İnternet üzerinden yaparken hep bilgisayara ihtiyacımız var. E o zaman da bilgisayarın hani güçlü ve güzel özelliklerinin bulunması gerekiyor. Bu 5 metreden ses algılıyor olması uzaktan da konferanslarda sizin rahat bir şekilde kullanacağınız anlamına geliyor. Bu arada e, Huawei'nin bazı modellerinde vardı bu özellikle tabletlerde yapıyordu. Bilgisayarlarda getirmesi güzel olmuş çok başarılı bir ses sistemi var. Yani bu kadar küçük bir cihazdan nasıl ses çıkar diyorsunuz. Şimdi onun örneğini koyacağım ben gayet güzel ses çıkıyor ve hani bu küçüklüğüne göre diyorsunuz ki ya bu kadar küçük cihazdan da böyle ses çıkar mı kardeşim diyorsunuz ama çok güzel bir ses e, sistemi var üzerinde e, ve e, gerçekten de güzel bir şekilde ses çıkartıyor. Hatta ben şimdi hemen aslında konu sıcakken hemen o videoya gireyim buraya. Siz de en azından Huawei Mate X'in ses kalitesi nasılmış, hoparlörler nasıl ses veriyor hep beraber izleyelim bakalım. Teknoloji Okulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Huawei Watch GT2 Pro akıllı saati inceleyeceğiz. Saatle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda.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 Cihazın donanım özelliklerine bakacak olsak i5 bir işlemci var dedik. Üzerinde harici bir ekran kartı yok. Hani MX serisinden falan koyuyorlar bazen ama buna konmamış. Muhtemelen alan dar olduğu için diye düşünüyorum. Intel'in kendi grafik kartı var bütünleşik olarak. Yani bu işlemciyle beraber gelen... Onun performansı ne kadarsa tabi oyun vesaire gibi durumlarda da o kadar bir performans sunabiliyor. Elbette bu bir oyun bilgisayarı değil arkadaşlar. Hani ben oyun oynayacağım bilmem şunu yapacağım bunu yapacağım diyorsanız bu bilgisayar zaten ona uygun bir bilgisayar değil. Öyle bir iddiası da yok ama... Temel bazda olan oyunları çok yüksek çözünürlük olmadan da oynayabilirsiniz. Yani temel baz dediğimiz League of Legends falan gibi daha basit oyunları, PUBG gibi oyunları falan bu cihazın üzerinde oynayabilirsiniz. Ama hani böyle yüksek grafik isteyen işte Doom gibi falan oyunları oynayamayacağınızı söyleyeyim. Zaten böyle bir iddiasında olmadığını belirteyim. Öte yandan... 16 GB RAM olması güzel, 8 de konuyor bugünlerde bu tarz cihazlar ama 16 GB olması bence güzel olmuş çünkü 16 bence tam kararında bir değer ve hani birçok uygulamayı açtığınız zaman cihaz kasılmıyor, sıkışmıyor, en azından rahat bir şekilde çalışabiliyor. Belki merak edenler vardır, şimdi ekranda onu göstereceğim. Toshiba'nın 512 GB'lık bir SSD'si var bu cihazın üzerinde, biz tabii ki testler de yaptık. E, klasik olarak Crystal Disk Mark testini yaptık. 3.292 MB'lik bir okuma hızı verdi bize. Yazma hızımız ise 2.940 MB. Oldukça iyi değerler. 512 olması da güzel olmuş. Onu söyleyeyim. Çok e, büyük bir depolama alanı 512. Çünkü bu tarz ürünlerde 128 ya da çok zorladığın zaman 256 veriyorlar. 512 bence verilmesi de güzel olmuş. Gelelim performans testlerine. Sentetik testlerde PCMark kullanıyoruz biliyorsunuz. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Huawei Matebook X 2614 puan aldığı PCMark testinde arkadaşlar oldukça güzel bir değer. En azından hani bu donanıma göre güzel bir rakam olduğu söyleyebilirim. Huawei Matebook X'in kutusundan şu şekilde bir adaptör de çıkıyor. Bu adaptörü taktığımız zaman USB tip C bağlantısını bağlanıyor. Bir tane USB tip A ve diğer tarafına da baktığımızda VGA HDMI ve bir adet daha tip C bağlantısı elde etmiş oluyoruz. Bu sayede cihazın bağlantı özellikleri de arttırılmış oluyor. Bunun kutudan çıkması güzel bir özellik olmuş. Şimdi az önce bahsetmiştim ben sizlere bir Wi-Fi 6 özelliği var. Wi-Fi 6 yeni nesil bir Wi-Fi teknolojisi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı router'larda yavaş yavaş gelmeye başladı. Modem tarzı cihazlarda hani çok yaygın değil henüz ama onları da gelecektir diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda telefonlarda da kullanılmaya başlandı. Şimdi çok daha yüksek bir hız sunuyor var olan Wi-Fi teknolojisine göre ama tabii ki şöyle bir durum söz konusu. Donanımsal olarak desteklenmesi gerekiyor. Yani kullandığınız router'ın, modemin bu özelliğinin bulunması gerekiyor. Ona bağlanan cihazın da yani telefon olabilir, tablet olabilir, bilgisayar olabilir. Veya başka bir cihazınız varsa onun da o özelliğinin olması gerekiyor. O zaman çok yüksek hızlı dosya aktarımı yapabiliyorsunuz iki cihaz arasında. Bu da önemli bir özellik arkadaşlar. Bu üründe var. Yani önümüzdeki yıllarda çok daha yaygınlaşacağı için şimdiden alacağınız cihazlarda Wi-Fi 6'nın olmasına dikkat edin derim ben. Bu telefonda olabilir, bilgisayarda olabilir veya farklı bir cihazda olabilir. Alırken Wi-Fi 6'lı almanızı öneriyorum. Bu üründe zaten hazır olarak bulunuyor. Yani ekstra bir yatırım yapmak zorunda kalmadan da bu teknolojiyi kullanabileceksiniz. Şimdi gelelim Huawei MacBook modellerinin bir çoğunda bulunan Huawei Share e, One Hop ya da Multi Screen Collaboration özelliklerini nasıl kullanıldığında. Şimdi burunda hepsi var. Üçünde kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Huawei özellikle multiscreet collaboration önemli. E, telefonunuzu cihazın ekranında kullanabiliyorsunuz. Bunun için bir PC manager yazılımı var. Aslında bu PC manager yazılımı normalde cihazla ilgili bazı ayarları görebildiğiniz bir yer aslında. Oradan işte cihazın driverlarını, sürücülerini ve diğer özelliklerini, o anki durumunu filan görüyorsunuz. Sürücü güncellemesi filan yapıyorsunuz. Bu da güzel bir özellik bu arada. Aynı zamanda eğer uyumlu bir telefonunuz varsa ki burası çok önemli. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Kirin 980 ve üstü bir işlemcinin olması gerekiyor. Telefonunuzda cihazla eşleştirebiliyorsunuz. Bunda eşleştirme yeri. Bu touchpad'in yani free touch'in hemen altında. O yüzden buraya koymanız gerekiyor telefonu. Ve telefonunuzda da işte Kirin 980 olacak. Aynı zamanda NFC özelliğini vesaire açmanız gerekiyor. Buraya koyduğunuz zaman PC Manager yazılımını da açtığınızda zaten ikisi haberleşiyor ve doğrudan doğruya kullanmaya başlıyorsunuz. Bence güzel bir özellik ama Huawei telefonlarda var ve belli modellerde olduğunu da söylemiş olalım. Bir merak ettiği bir konu vardır muhtemelen pil ömrü. Bu kadar küçük bir cihazda pil ömrü nasıl olur diye düşünecek olursanız şöyle söyleyelim. 42 Watt saatlik bir pilimiz var. Fena bir rakam değil bu arada. Bu kadar küçük bir ürüne göre konuşuyorum. Onun için bir bilgisayara göre oldukça yüksek bir değer bu. Çünkü genelde 90'dır maksimum sınırı burada. 90 Watt saat ama onun cihazın büyük olması gerekiyor 90 Watt saatlik bir pil sığdırmak için. Bunda 42 Watt saatlik bir pil var. Huawei'nin verdiği rakamlar şöyle arkadaşlar. 9 saat diyor 1080p video oynatabilir. 9 saat standart iş yükünde çalışılabilir veya 7,5 saatte web gezintisi yapabilir deniyor. Bize verilen rakamlar bu. Peki biz ne bulduk? Şimdi ben hemen ekranda göstereyim. PC Mark batarya testi yaptık arkadaşlar. Modern ofiste aldığımız değer 7 saat 11 dakika oldu. Ki biliyorsunuz PC Mark tamamen bitirmiyor pili birazcık bırakıyor. Yani aslında Huawei'nin verdiği rakamlar 3 aşağı 5 yukarı biz de bulmuş olduk. Onu da söylemiş olayım. Peki bir başka senaryoya da bakalım isterseniz birlikte. PCMark baterinin bir de video senaryosu vardı. Orada ise 6 saat 54 dakikalık yani yaklaşık 7 saatlik bir süre verdi. Söylediğim gibi bu rakamlar ortalama rakamlar ve pili tamamen bitirmiyor PCMark. O bakımdan hani e, Huawei'nin verdiği değerlere yakın değerler bulduğumuzu söyleyebiliriz. Yani çok rahat bir şekilde 7 saat kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ha, ekranı kısarsanız ne bileyim başka özellikleri kısarsanız e, pili birazcık de performans değil de Güç tüketimini düşük şekilde kullanırsanız aslında rakamları daha da yükseltebiliriz bizim verdiğimiz rakamları. O yüzden pil ömrüm çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani ortalama 8 saat çalışan bir insan olduğunu düşünürsem mesela ben dışarıda özellikle. Şunun yanımı alsam herhangi bir şarj cihazı almadan da bütün günümü dışarıda geçirdiğim bir günümde çok rahat bir şekilde pilinin yeteceğini söyleyebilirim. Evet biliyorum biraz uzun bir video oldu ama cihaz da güzel olunca anlatacak çok özellik olunca birazcık da uzattık kusura bakmayın arkadaşlar. Son olarak fiyatından bahsetmek istiyorum. Fiyatı en azından biz bu incelemeyi yaptığımız Ekim ayının başında 12.999 TL idi. Benzer özelliklere sahip bu hafiflikte ve bu donanımda olan cihazların fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Yakın zamana kadar ne yazık ki rakamlar 7-8 bin TL civarındaydı bu tarz cihazlar için söylüyorum 2-3 öncesine kadar. Ama kurlar, şunlar, bunlar derken ne yazık ki artık fiyatlar bu seviyeye geldi. 12.999 TL herkesin verebileceği bir rakam değil. Bunun farkındayız ama böyle özellikleri olan, hafif de olan, güçlü de olan ve birçok özelliği olan bir cihaz da almak istediğiniz zaman vereceğiniz rakamlar 3 aşağı 5 yukarı bu seviyede arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Özellikle Huawei ekosistemine dahil olanlar için önerebileceğimiz bir cihaz bu. Yani telefonunuz Huawei'dir, tabletiniz Huawei'dir, saatiniz Huawei'dir vesaire birçok böyle bir Huawei ekosisteminde yaşıyorsanız tam size göre bir cihaz olacaktır. Ha, Huawei ekosisteminde olmasanız da birçok ihtiyacınızı görecek gayet güzel bir dizüstü bilgisayar olmuş Huawei Macbook X. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere hemen masamın üzerinde görmüş olduğunuz Huawei MateBook X'in özelliklerini anlatmaya çalıştım. Yaşadığım deneyimi anlatmaya çalıştım ama olur ya Aklınıza takılan sorular olabilir. Şöyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu? Şunları yapabilme imkanı olur mu? gibi sorularınız olursa bu videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Youtube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağırda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.